Bugün 28 Mayıs 2022 Cumartesi. Satürn göğündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay güne güvenli ve huzurlu enerjiler veriyor. Kariyer ve parasal kazançlar ana motivasyonlarımız olabilir. Günlük işleri iyi bir şekilde organize etmemiz, pratik ve somut sonuçlar almamız da mümkün. Kişisel konforumuz, güvenliğimiz, ev ve ailemizle ilgili duygusal motivasyonlarımız günlük planlarımızda belirleyici olabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay Boğa burcundaki Uranüsle birleşecek. Bireysel ve özgür davranmak isteyebileceğimiz akşam saatlerinde farklı konularla da ilgilenebiliriz. Huzursuz hissedebileceğimiz bu saatlerde beklenmedik bazı ani gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Bugün Venüs Koç burcundan ayrılarak Boğa burcuna geçecek. 23 Haziran'a kadar Venüs'ün temsil ettiği sevgi, aşk, sanat, güzellik, estetik ve maddi konularda daha şanslı ve verimli bir dönemde olabiliriz. Venüs Boğa burcunda ikili ilişkilerde sevgi ve güvenin güveni önemsediği için sadakat bekler ve sevdiklerine karşı da çok sahiplenici ve kıskanç olabilir bu dönemde maddi güvenliğimiz ve parayı çok önemseyebiliriz. değerli şeyleri daha fazla sahip olmak isteyebiliriz Ayrıca Venüs'ün dünyasal zevkleri olan düşkünlüğü de artabilir tensel zevkler cinsellik yeme içme gibi kavramlarda aşırılıklar gözlenebilir Rahata düşkünlük hareketsizlik ve tembellik de meydana getirebilir